Hayırlı akşamlar diliyorum. Sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Bugün e, Oku Okut Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Kelam Tarihi Okumaları Montgomery sistem İslam Düşüncesini Teşekkür dönemi kitabı üzerinden gerçekleştirdiğimiz e, Kelam Tarihi Okumaları'nın yedincisini yapıyoruz. Evet, yedi oturum yani altı oturum yaptık daha önce. Geçen hafta doğrudan değil ama dolaylı olarak yani kelamla, kelam tartışmalarının oluşumundan tesir etmesi bakımından siyaset konusu üzerinde durmuştuk. Emevilerden Abbasilere geçiş sürecinde, sürecinin e, bu dönemde gerçekleşen siyasi sosyal değişimin nasıl yani Kelama tesir ettiğini, kelam etki ettiğini... ...bazı olgular üzerinden, nevali olgusu üzerinden, zendeka olgusu üzerinden... E, ...anlamaya çalışmıştık, analiz etmeye çalışmıştık. Bugün bunun nispeti doğrudan... E, ...bir e, kelam konusuna, kelamla ilgili... ...doğrudan kelamla ilgili bir konu üzerinde konuşacağımızı söyleyebilirim. Çünkü kelamın doğuşundan... Dolayısıyla Muhtezle'den bahsedeceğiz, başlayacağız. Belki şu ana kadar yaptığımız okumalarda en geniş bölüm bu. 100 sayfalık bir bölüm üzerinde durmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Aslında iki bölüm yani yedinci ve sekizinci bölümü bölüm üzerinde duracağız bugün. Evet, yine bir saat kadar ben arz edeceğim, aktarmaya çalışacağım. Sonrasında eğer yorumlar olursa, değerlendirmeler olursa onunla beraber bağsızlıkları incel, inceltmeye çalışırız. Daha da anlaşılır hale getirmeye çalışırız diye düşünüyorum. Şimdi bugün evet, muhteşemlerin doğuşundan da kelamın doğuşundan bahsedeceğiz. Bu konu kitapta kitabı da es geçmeyelim. Ee, kitapla paralel giderim istiyorum. Yedinci bölüm akıl yürütmenin cazibesi, sekizinci bölüm büyük muhtesili Bu iki bölüm üzerinde duracağız. Aşağı yukarı 100 sayfa civarında. Oldukça uzun bir bölüm. İnşallah e, anlatmak, anlamak ve anlatmak mümkün olur. Allah nasip eder diye düşünüyorum. Şimdi e, yedinci bölüm, tabii bu iki bölüm yedinci ve sekizinci bölüm, ikinci kısmın bir devamı. Biliyorsunuz Montcomerivat kitabı üç kısma ayırıyordu. İlk, i̇lk ilkinde başlangıç dönemini anlatıyordu. Yani 632 yok, 132 632 750 arasını, 11 ya da 132 arasını 100 yıllık bölümü e, anlatıyordu. İkinci bölümde mücadele asrıydı. Geçen hafta giriş yapmıştık. 132'den 235'e ya da 750-850 arasında anlatıyordu. Üçüncü kısımda ise şey, ik ikinci, evet ikinci kısımda e, 750-850 arasında anlatıyordu. Geçen hafta giriş yaptık. Bu hafta da devam edeceğiz ve bitireceğiz. Üçüncü bölümde de inşallah 850-950 arasında anlatacak. Yani üçüncü Şunludığın Şimdilik, zaferini anlatacak. Ee, şimdi, evet, yani dolayısıyla bugün konuşacağımız kısım 750-850 arası, yani 100 yıllık bölüm. Bu bölümde hem e, ilk kelamcılar var, muhtezlerden Mutezler önce ilk kelamcılar var. Ee, sonra muhtezler kelamcıları var. Tabii yani kelamın oluşumu, kelamın kuruluşuyla doğrudan ilgili bir bölüm. Bundan önce de pek çok akım gördük: cebriye, cehmiye, mürciye, hariciye ve Tabii bu akımların da kendinde öne çıkan bazı fikirleri var. Ancak sistematik bir kelam oluştu, böyle bütün konularıyla, ana hatlarıyla kelamın bütün meselelerini incelendiği bir dönem ancak 750'den sonra ortaya çıkıyor. Daha 800'ler, daha doğrusu işte üçüncü asrın ortalarına doğru. Yani ilk önemli Mutezile tabakası kendini gösterdiğinde ortaya çıkıyor. Bu dönem aynı zamanda Mutezile'nin altın çağı olarak niteleniyor. Bir de Mutezile'nin güvüş çağı var. Cübbayiler dönemi. Bu dönem Mutezile'nin altın çağı arkadaşlar. İşte yukarı yani Hicri 2. asrın 2. kısmından 2. kısmın biraz daha böyle son çeyreğinden itibaren 3. asrın da ilk yarısına kadar olan kısım Muhtezden'in en önemli müelliflerinin geldiği Muhtezden'in usulünün usulü hamsesinin oluştuğu bu konuya dair tartışmaların, polemiklerin yapıldığı kelamı Sistematik bir kelam düşüncesinin, yani varlıktan, tevhidden, e, nübüvvete, oradan insandan, tabiattan, işte ahirete, bütün kelam konularıyla ilgili görüşlerin, fikirlerin ortaya atıldığı bir dönem. O yüzden biz bu dönem sistematik dönem diyoruz. E, ve şöyle bir durum da var tabii, biz bu dönemde yapılan çalışmalara kısmen de olsa vakıfız. Yani sonraki dönemde yazılan eserlerden de olsa, eserlerden de olsa bu döneme dair e, bu dönemde ortaya atılan fikirlere bir öncekinden daha çok sahibiz. O sebeple de e, bu çağa ait bilgilerimiz biraz daha daha tamam. Bir önceki çağda yani 600-700 arasında 750 arasında daha az bilgimiz vardı. Yani o da o dönemdeki e, o dönemdeki metinler bugüne çok fazla ulaşmış değil. Ulaşan en azından doğrudan kelamla ilgili bazı metinler var. Diğer metinler de aynı şekilde çok bu çağa, bu döneme ulaşmış değil. Üzerinde kelamla ilgili fikir yürütmemizi sağlayan. Dolayısıyla e, bilgi açısından, kaynak açısından bu çağ hakkında konuştuğumuzda daha e, şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. E, bugün dediğim gibi iki bölüm üzerinde duracağız. 7 ve 8, Akıl Yürütmenin Cazibesi ve Büyük Mutezili'ler. Sayfa 275'ten başlıyorum arkadaşlar. Bismillah. Şimdi tabii, yani kelam tabii birden ortaya çıkan bir düşünce değil. Yani Abbasiler, Abbasiler döneminin bir hareketi aslında. Ee, kelam. Bunun siyasi sebeplerinden bahsetmiştik. Abbasilerin medeniyet fikrinden. Dış unsurlarla olan iletişiminden, içeride Şia'yı olsun, farklı gruplar, akımları nasıl konsolide ettiğinden, nasıl bir arada tuttuğundan, dışa, dışa karşı nasıl bir mücadele geliştirdiğinden bahsetmiştik. Ee, yani Abbasileri zaten kitlere getiren e, iddialardan bir tanesi, mevaliye verdiği haklar, yani gayri Arap unsurlarla bir tür bir arada yaşama pratiği geliştirmesi, bir, bir medeniyet teorisi ortaya koyması. Böyle bir iklimde, yani Basra'da, Bağdatlı ve Basra'da gelişiyor e, kelam. Ama daha ziyade, e, yani büyük mutezili kelamcıların e, o çıktığı yer, ortaya çıktığı yer Basra. Ama sonra e, Bağdat'ta da kümeleniyorlar. Böylece zaten Muhtezli'nin iki önemli kolu, Bağdatlı-Basra kolu ortaya çıkıyor malum. Şimdi bundan önce de tabii, yani kelamın böylesine sistematik bir kelam düşüncesinin oluşumundan önce de bir arka plan var. Yani Müslümanların e, bir tür akli istidlal ya da iştihat e, mekanizması üzerinden bir fikir yürütme tecrübeleri var. Yani sistematik akıl yürütme kelamla başlamıyor aslında, fıkıhla başlıyor. Daha doğrusu Vat öyle söylüyor, ben de buna katılıyorum. Yani şimdi sanki orientalist bir iddia, sanki Müslümanlar bu kelam denilen olgu Grek düşüncesinden tercüme hareketleriyle ortaya çıktı gibi. Oysa ki tercüme ancak yolda olan bir medeniyete hareket verebilir, hız kazandırabilir. Çünkü tercümede sonuçta bir hedef metinler var. Bu hedef metinlerin kaynak dile çevirilmesi gerekiyor. Kendi dünyamıza transfer edilmesi gerekiyor. Eğer sizin kendi dünyanızda o kavramları taşıyacak bir dil olmazsa, bir düşünce olmazsa, yani aynı denk, yani birbirine denk bir yapı olmazsa onu onu transfer edemezsiniz. Yani Onu o tarafı yükleyemezsiniz. Dolayısıyla Müslümanlar tercüme faaliyeti aşamasına geldiklerinde aslında bunu arz ettiklerini istediklerinde ...belli oranda bir şey, e, düşünsel altyapı, bir akıl yürütme ya da sistematik bir akıl yürütme oluşturmuşlardı. Nerede oluşturmuşlardı? Mesela fıkıh düşüncesinde oluşturmuşlardı. Bir iştihat fikri ortaya çıkmıştı, bir fıkıh kıyaslığı normları belirmişti ya da fıkıh sistematiği kurulmuştu. Çünkü kelamdan önce fıkhın oluşması daha normal, doğal, çünkü fıkka duyulan ihtiyaç kelama duyulan ihtiyaçtan daha fazladır her zaman. Fıkıh çok daha fazla insanı kuşatır. Çünkü insanların bir arada yaşamaları için hukuka ihtiyaçları vardır her şeyden önce. onların yani en çok o sahada ortaya çıkan sorunlar, problemler de sosyal alanda hayatın ortaya çıkardığı sorunlar da fıkıhla ilgilidir. O yüzden kadıya duyulan ihtiyaç daha âmdır. E daha geneldir. Öyle diyor Gazali. Kelama duyulan ihtiyaç ise daha hastır, daha özeldir. Bu sebeple mesela Gazali bir köyde bir tane talebe var, çok zeki. Onu hangi ilime yönlendirelim? Cevap net. Tabii ki fıkha yönlendirelim. Çünkü fıkha duyan ihtiyaç çok daha fazla. Ama ikinci bir çocuk varsa onu da kelama yönlendirmemiz gerekiyor. Zaten bir köyde, bir karyede, bir şehirde bir tane kelemci yeterli. Kenem çünkü farzı kifâiy olduğu için. Fıkıh ise farzı ay. O yüzden fıkıh sistematiği çok daha erken bir dönemde oluşuyor. Akıl yürütme, hüküm çıkarma, yeni çıkan ameli problemleri çözüm üretme, cedelin ilkeleri vesaire, tüm bunlar oluşuyor. Oldukça erken bir dönemde. Bu da aslında Watt bahsetmiyor ama mesela dil ilimleri de oldukça gelişiyor. Yani dilin de kendi içinde bir sistematik, dil mantığı da gelişiyor yani. Aslında kelamcılar mesela ilk dönemde bu fıkıh sistematiğini, fıkhın akıl yürütme modelini e, kendilerine transfer ediyorlar. Bir de dil mantığı üzerinden mesela ayetleri falan yorumlarken özellikle nakli bilgi yorumlarken dil mantığı üzerinden, kelimelerin, kavramların anlamları üzerinden mesela yorumlar yaparak yani neticeye varmaya e, çalışıyorlar bu hem dil ilimlerinin gelişmesi hem de fıkıh ilimlerinin gelişmesi aslında kelamın gelişmesini dolaylı olarak doğrudan besleyen besleyen bir duruma sahip va da bunu vurguluyor va ilimlerini vurgulamıyor ama daha çok fıkıh ilimlerini vurguluyor onu onu da ben belirlemiş belirtmiş olayım. Şimdi evet burada mesela 278'de sonuç cümlesi gibi Kelamın başlangıcı diye bir başlık var. Hemen öncesinde bakın. Bu şekilde diyor. Fıkıhtaki sistematik akıl yürütme, kelam ve diğer sahalardaki akıl yürütmeye zaman hazırladı. Ee, yani biz İslami ilimlerin tarihlerini çalışırken sanki her bir disiplin böyle ayrılmış bir kulvarda sanki gelişti gibi. Bu Hepsi bunların birbiriyle ilişkileri, iletişimleri var. Hep söylediğimiz bir şey. İlk birkaç asırda kendinde mütekellim adı verilen, işaret edilen kişiler olabilir, olmayabilir da ee, Yani ama bunları net bir şekilde belirginleştirmek ve diğerlerinden ayırt edebilmek oldukça güç. Yani geriye dönük olarak yapılan isimlendirmeler bunlar. Yani mesela fakih dediğiniz şey, bir muhaddis olabilir ilk dönemde. Muhaddis olarak uyguladığınız bir kişi, mesela Durar bin Amr'ın kitab-ı var. Kitab-ı Tahriş'inde muhaddis dediği kişi aslında fakih'tir yani. Çünkü o daha çok hadisler üzerinden bir yorum geliştirdiği için, hüküm verdiği için kendine böyle bir isimlendirme yapılmış olabilir ya da kâri denen kişi bugün bambaşka bir anlama geliyor ama o dönemde müfessir olabilir. Yani dolayısıyla bu kavramları kendi alanlarında, kendi dönemlerinde anlamakta fayda var. Bu meslekler henüz tam anlamıyla teşekkül etmişti Dolayısıyla biz o dönemde ilk iki asırda üç asırda ne bulduysak okumak durumundayız. Yani adında illa kelamla ilgili olsun ya da olmasın. Çünkü henüz İslami ilimler birbirinden ayrışmış değil. Hepsi bir bütün içinde bir, birbiriyle e, böyle parametrik ilişkiler içinde birbirini etkileyerek yani, e, geliş gelişiyor. Dolayısıyla Müslümanlar daha tercüme faaliyetleriyle e, karşılaşmadan önce bir düşünce sistematiği kesinlikle geliştirmişlerdi. Ki işte 840 ile 850'li yıllarda sistematik olarak bir tercüme faaliyeti Mehmun döneminde yapılıyorsa, yapıldıysa bu neredeyse iki asır falan eder yani 632'den sonra sayarsak, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra sayarsak neredeyse iki asır eder yani iki asır az bir zaman değil. Ki bu dönemde insanlar, Müslümanlar gerilemediler, sürekli ilerlediler. Tevhid gücünden aldıkları ayetlerden aldıkları enerjiyle müthiş bir açılım, müthiş bir gelişim gerçekleştirdiler. Ee, yani bu, bu ilerleme durumu mutlaka kendinde, düşüncenin de gelişimini e, tetikledi. Nasıl gerçekleştirdiler bunu? Yani hususen, tabii burada hadis Rivayet ağlarının ya da hadisler üzerine yapılan incelemelerin, cel ve tadilin ilkeleri üzerine yapılan faaliyetlerin de etkisi mutlaka var. Ayetlerin yorumundan, tabi dil ilimlerinden bahsettim, dil ilimlerinin gelişimi doğrudan tefsirle ilgili, yani cana bakın Hakk'ın Murad'ın anlamakla alakalı bir şey. Rivayetlerin aktarılması, bunların hepsi bilimsel bir nosyon, bilimsel bir formasyon oluşturuyor yani. Bütün bunların hasılasında ortaya çıkan bir şey yani, kelam. Çünkü kelam, yani üst teorik bir disiplin olarak bütün bu altyapıya ihtiyaç duyuyor zaten. O yüzden biraz daha gelişime nispeten görece daha da geç olmuş gibi gözüküyor. Şimdi tabii biz, bu yani muhtezlerin altın çağı diyor, diyorlar bu döneme. Gerçekten de çok büyük müellifler ortaya çıkmış. Cavız burada, Nazan burada, Muammer burada, Ebul Hüzeyl burada. Bişir bin Muhtemir burada. Esam hepsi burada. Yani e, kurucu nesil aşağı yukarı burada. Bu dönemde e, yaşıyor. E, o sebeple şimdi kelamın başlangıcı nokta aldım ama notlarımı da ara bir ara bir bakayım şöyle. Evet. Şimdi kelamın başlangıcında e, what kelama spekülatif teoloji ve rasyonel teoloji diyor. E, bu diyor kelam kelimesi, kavramı ya da mütekellim ifadesiyle özdeşleştiği ilk dönemde. Tabi kelama pek çok isim veriliyor batılılar. Spekülatif teoloji, rasyonel teoloji, negatif teoloji, apoloji falan. Ama biz şu an geldiğimiz noktada arkadaşlar kelama kelam diyoruz yani uluslararası meclada. Onlar herhangi bir dile tercim, tercüme etmiyoruz. Kelam iz kelam. Kelam iz kelam. Kelam kelamdır yani. Onu başka bir şekilde ifade etmiyoruz. Ee, ama kelam bir e, şey olarak başladı. Bir tür apoloji gibi böyle bir reddi olarak başladı. Doğrudur bu. Ee, bir reddiye faaliyeti olarak başladı. Bir eleştirel faaliyet olarak başladı. E, akaitten bahsetmiyorum. Akait ve kelamı ayırt etme hususunda e, ne kadar, yani bunun ne kadar önemsediğimi, titiz olduğumu biliyorsunuz zaten. Çok konuştuk bunu. O yüzden tekrar vurgulamayacağım şimdi. E, çünkü kelam biraz dışa dönük bir disiplindir. Bir medeniyet fikriyle, güçlü bir sultanla, iktidarla birlikte yürür. Siyasetle birlikte yürüyen bir disiplindir. Dışa dönüktür temel hedefe amacı bir reddiyedir. Dıştan içe süzülen fikirleri e, süzmektir. E, İslam ilimlerin şemsiyestir. O sebeple Gazali öyle de İslami ilimlerin e, O yüzden yani bir tür reddiye faaliyeti olarak başladığımızı söyleyebiliriz. Çünkü kitaba göre e, bunun amacı ki ben e, doğrudan öyle düşünmeyebilirim. E, Grek e, felsefesiyle karşılaşan Grek bilimi ve felsefesiyle karşılaşan Müslümanlar e, bu düşüncenin bu düşünceyi eleştirmek ve bu düşünceden istifade etmek amacı bu disiplini e, bu sistematik disiplini bu akıl yürütme biçimini geliştirme ihtiyacı duydular. Ki malumunuz kelam iki anlamda kullanılır. Bir Hani, diye başlayan bir bilimsel disiplindir. Allah'ın zatından sıfatlarını bahseden bir bilimsel disipline biz kelam dediğimiz gibi. Aynı zamanda bu disiplinin kullandığı yönteme de biz kelam diyoruz. Kelam aynı zamanda bir yöntemin, bir akıl yürütme itikadi konular üzerinde bir akıl yürütme biçiminin adıdır. Ee, tabii her ne kadar fıkıh kelam arasında böyle yöntemsel bir yakınlaşma olsa da her ikisi de kıyas yöntemini kullansalar da tabii bu birini diğerini indirgemek anlamına gelmiyor. Yöntemde benzeşme mutlak bir benzeşme değil. Yine bu disiplinler kendilerine özgü alanlarını özel niteliklerini koruyorlar zaten. O yüzden ilk dönemde mesela bazı fakihlerin kelama karşı çok tepkili olduklarını Ebu Yusuf'ların falan, İmam Şafi'lerin falan çok tepkili olduklarını, çok mesafeli olduklarını görüyoruz biz. Bu da kelamın Grek bilimiyle ve Grek felsefesiyle irtibatından kaynaklanıyor. Zaten bu bilimsel konular kelamın başına hep bela olmuştur. Kelamın meşhuriyetini tartışanlar, kelamda mevcut olan bu malumatı, bu bilgileri örnek gösterdiler. Mesela Gazali'yi Nerede? Tam hatırlamıyorum şimdi yerine ama. Ee, mesela kelamda bu bulunan bu optik bahislerini, görmeyle ilgili bahisleri, atomuculukla ilgili bahisleri hani, aşırılık olarak görür. yani Ki bunlar tam da bilimsel konulara karşılık gelmektedir. Ve bunun karşında böyle iktisat seviyesinde orta ölçek bir ee, kelam modelini böyle akait kelam arası bir yöntemi, mutezli kelamının nisbette tabii bir yöntemi önerir. İlk dönemde de bu böyle. Yani kelamın hem itikadi konular üzerine konuşması, tevil yapması, ondan sonra Grek bilimi ve felsefesinden istifade etmesi, hani onlarla mücadele etmek amacıyla, hani düşmanın silahıyla silahlanmak amacıyla o alana yönelmesi, kelam açısından onun meşruiyetini sarsan, İslami ilimler içinde ki konumunu tartışmalı hale getiren bir durum ee, oluşturmuş öteden beri. Burada daha önce de zikretmiştim, tekrar zikredeyim, yeri geldi çünkü. Muhtezile ile ilgili birisi yazmıştı bir yerde, bir sosyal medyada okudum ama kim yaptı bu tanımı bilmiyorum, bilen varsa söylesin. Muhtezile ile ilgili çok güzel bir benzetme yapmıştı. İşte küffarla savaşa giden, ancak sonrasında, savaştan sonra üzerine bulaşan küffar kanı sebebiyle Müslümanlarla namaza alınmayan kişiler, muhtizler. Böyle bir muhtizle tanımı yapılmıştı bir yerde. Sosyal medyada okudum herhalde. Tekrar edeyim mi? Küffarla yaptığı savaştan üzerine bulaşan kan sebebiyle Müslümanlarla namaz ...kılmaya, alınmayan kişilere biz mutezile e, diyoruz. O yüzden ki tamamen bu şartlar, sosyokültürel şartlar ortaya ortaya çıkardı. E, o da yani Müslümanların genişlemesi, yani Abbasiler dönemindeki fetih politikası, Müslümanların genişlemesi, farklı medeniyetlerle karşı karşıya gelinmesi, farklı ideolojilerle, kültürlerle, dinlerle karşı karşıya gelinmesi ve bunun neticesinde karşılaşma bir tür karşılaşma durumu pozisyonu etkileşim iletişim ve bu iletişim tabi reddiye ön planda çünkü öncelikle yani kendinizi bu yeni durumda ortamda zararlı görüşlerden fikirlerden muhafaza etmeye çalışırsınız. Bu da sizi kendi içinizde müspet anlamda bir teolojiye, bir e, sistematik bir akıl yürütme modeli üretmeye zorlar ve götürür. E, dış etkiler içeride bir takım yapıların gelişmesini, oluşmasını e, sağlar. Bu bir mecburiyettir, bu bir zorunluluktur. Her zaman böyledir. Bugün de böyledir. Fakat biz muhafazakar olduğumuz için yani muhafaza etmekle Mevcudu muhafaza etmekle, içte, içe kapanıp mevcudu muhafaza etmekle meşgul olduğumuz için bu dıştaki olan bitenle pek bir alakamız yok. Yani bu bizim gündemimiz değil yani dışarıda olan biten. Böyle bir medeniyet projemiz de yok zaten. O yüzden bizi kendi dünyamızda kapanmış, kendi içimizde kendi meselelerimizle meşgul oluyoruz şu an. o şekilde dışarıda ciddi anlamda kelamının hatap olması gereken, canlanması ve ilgilenmesi gereken ciddi bir şey var. Ciddi bir dünya var. Bu bizim teklifimizle alakalı bir şey. Teklifimizin olup olmamasıyla alakalı bir şey. Şimdi evet böylece yani, yani fıkıh fıkı kıyası kullanması, analojiyi kullanması biliyorsunuz ilk dönem kelamının en önemli yöntemi. Kıyasül gayb ale şahittir. Yani gaybe dair fikir üretmek için şahitten yani Metikel fenomenler dünyasından hareket etmektir. Fizik dünyadan hareket etmektir. Bu da bir tür benzetmedir yani iki dünya arasında bir benzetmeyi gerektikler. Biz önermelerimizi bu dünya üzerine kurar ve onun üzerinden görmediğimiz bir alan hakkında fikir üretmeye çalışırız. Yani bildiklerimizden bilmediklerimize ulaşmaya çalışırız. Mantık da budur zaten. Yani bilinen tasavvura tasdiklerden bilinmeyen tasavvur tasdiklere ulaşmaktır zaten. Kelamcının da yaptığı kendinde böyle bir mantıktır. Bunda bir mantığı var. Henüz daha Aristo mantığıyla buluşmadan önce böyle bir mantık var. Kendinde geliştirilmiş bir model ve bu işlevsel işe yarıyor o dönemde. Tabii yeterli olmuyor. Bir aşamadan sonra yeterli olmuyor. Bu yetersiz değil. En başta ortaya koyanlardan bir tanesi mesela yine Gazali'nin kendisidir yani. O e, kelamın yöntemler kısmının ya da deliller kısmının Aristoteliyle o her ne kadar Aristoteli demese de milyarlı elm hakkına zar kısda sunmuş falan dese de e, bunun artık Aristoteli olduğunu biliyoruz biz. Şimdi e, Helenistik eğitim geleni zaten o zorunlu olarak bir tür Helenistik yapıyla yani vata göre. Burada ben biraz Batı açtım arkadaşlar. Affed, affediniz. Ee, yani kusura bakmasın kendisi. Hiç ne anlatıyorum ben ya gerçekten bun, bunların vatala hiç ilgisi yok yani kitapla hiç ilgisi yok şu an. Hiç kitap kitaptan konuşmadım yani şu an. Kitaba uymadım arkadaşlar. Kitabına uydurdum. Ee, evet. Şimdi biraz kitaba dönersek. Şimdi bu kelamın başlangıcını. Helenistik eğitim geleneğiyle temas sunucu Irak'ta olduğunu söylüyor bunun bu eğitimin, iletişimin. Orada işte Cündüşapur okulu, burada okutulan tıp bilimleri falan, şu Nesturi Hristiyanlar üzerinden bir etkileşimin olduğunu ve bunun neticesinde Mu'tezile'nin mevali olmayan unsurlar arasında ortaya çıktığını söylüyor. Evet. Bu Müslümanlar, o Müslüman olmayanlar arasındaki temaslar Neticede rasyonel düşünceyi canlandırdı. Özellikle bu e, mesela Yahya Adli Meşki, John of Damascus, hani bahsetmiştik Emeviler döneminde, bürokrat, yani aileden bürokrat zaten, Emevi Sarayı'nda istihdam edilen bir alim aynı zamanda. Doğu'nun en son kilise babası olduğu da söyleniyor Yahya Adli onun talebesi Teodor Abu Kurra falan. Sonra Timotü Birler, bu dönemde bir Hristiyan alimleri var. Onlarla etkileşimin neticesinde ortaya çıktığı da ifade ediliyor. Onların da onlarla olan etkileşimin de çokça faydasız, çok da yani kelamın gelişimine katkısı olduğu söyleniyor ama Vat bunu çok fazla vurgulamıyor. Hatta Vat'a göre yani Hristiyanlıkla olan tartışmalar, Hristiyanlarla olan tartışmalar özellikle Hazreti İsa'nın mahiyeti üzerine yapılan e, tartışmalar kelamın doğuşunda başlangıcına çok fazla etkili değil. O daha ziyade Grek felsefi mirasını gösteriyor. Vat. Grek felsefesini işaret ediyor. E, ve bütün bunların neticesini gelen bir reddiye faaliyeti olarak ortaya çıktı. Bu Zenadaka ile olan tartışmalardan bahsetmiştik. Geç, e, Zenadaka olgusundan geçen hafta bahsetmiştik. Abbasilerin saraya aldığı İranlılar bunlar. Bunlar e, Zerdüşt Lük, bir tür özel devam ettiriyorlar bu yapı içinde, bu bünye içinde. Bazıları daha sonra belli tacizler neticesinde Müslüman da oluyor ya da Müslüman olmak zorunda da oluyor. Bunlar içinde de öldürülenler de oluyor, Abdullah Muqaffa gibi zındık olarak nitelendiklerinden dolayı, savundukları görüşlerden ve fikirlerden dolayı. Bunlar dualist çünkü, tehtiçi ya da monist değiller. Ee, Adem'in kıdemine inanıyorlar. E, bu sebeple öldürülüyorlar bazıları da. Zenadık, azındıklar. Ama bunlarla yapılan tartışmalar ciddi bir enerji, ciddi bir akli istilali olan ihtiyacı doğuruyor, zorunlu olarak. E, tercüme faaliyetlerini zaten konuştuk biraz. Tercüme faaliyetlerini de biraz vurgu yapıyor. E, bat kelamın gelişiminde etkisi olduğunu söylüyor. Ancak bu tercüme faali bütünüyle bu bir orientalist iddia biliyorsunuz. <gülüyor> i̇şte kelamın ya da akli istidirli İslam düşüncesinde Grek'le başladığı falan. Yani aslında kimin kime faydası oluyor acaba? Yani evet Grek düşüncesindeki o ölü metinlerden çokça uygulama alanı bulunmayan çok da böyle hayatın içinde çok aktif metinler değil onlar. Kelamcıların o dönemde karşılaştıkları metinler. Bunların bir kısmı böyle Aristo şarihleri, Neoplatonist metinler, ondan sonra Ariston ve Platon'un eserleri de var bunlara içinde ve müthiş <gülüyor> bir çeviri faaliyeti gerçekten ama kelamcılar ya da İslam düşüncesi bundan etkilendiği kadar o düşünürler, o, o bilimler de bundan etkileniyor. Yani mesela Farabi e, Grek mantığını alıyor, işte mantığın dilini değiştiriyor, Arapçaya çeviriyor. Onu yeniden canlandırıyor, harekete geçiriyor. Pek çok fiziki konu, yani o dönemde uygulama alanı bulunmayan aristofiziğine ait ya da ahlakına ait pek çok konu, pek çok metin yeniden üretiliyor, yeni bir gelenekler başlatıyor yani İslam düşüncesi içinde. Dolayısıyla yani Müslümanlar da yani bu bilimlerin gelişimine çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Yani burada hani o daha çok faydalı oldu, bu daha çok faydalı oldu şeklinde böyle bir şeye girmemek lazım, takım tutar gibi bu çok doğal bir süreç. Yani kendini geliştirmek isteyen, medeniyet kurmak isteyen her bir yapı böyle şeylere tebessül eder. Bu çok doğaldır yani. Böyle yapması da gerekir. Yani zorunludur zaten. Kaldı ki yani Müslümanlar tercüme ettiler de tercüme faaliyetlerinin sonucunda ne oldu? Yani aynen olduğu gibi mesela cevher Ferdi atomu yani e, Öklit'ten ya da Öklit demiştim, Epikür'den onun böyle minimal partını alırken, minimasını alırken ya da onun böyle e, bölünmeyen parça fikrini oradan alırken, aynen ya da demokritten atomu alırken aynı mı aldılar yani? Aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hadi diyelim Hint'ten aldılar, Kanada atomculuğundan aldılar diyelim. Aynı mı aldılar yani? Olduğu gibi transfer mı ettikler yani? Burada bu kelami istiblalin kendi içinde oluşumu kadar dışarıdan aldığı Kavramları dönüştürme sürecine, yani e, onları kendi bünyesine yerleştirme sürecine dikkate almak lazım. yani Burada bir kavram üzerinde bile ne kadar ciddi tartışmalı oluyor ki, Cahiz o dönemde yapılan tercüme faaliyetlerini eleştiriyor. Mesela çok ciddi bir faaliyet yani bu, ciddi bir editoryal faaliyet ki Kindi'nin konumu, yani sanıyorum o dönemde e, duymuştum editör gibi yani kendi bizatihi mütercim olarak da katkıda bulunuyor mu bilmiyorum ama daha ziyade editoryal bir faaliyet yürütüyor benamde bu işler. Orada çok ciddi şeyler oluyor o kavramların çevresinde falan özellikle. Yani o Cevheri Fert sonra İslam düşüncesine intikal ettiğinde yani tercüme hareketleri sonucu o metinlerden kelamcılar bir tabiat felsefesi kurduklarında ve bunu da bu atoma dayandırdıklarında o artık o atom ne, ne, ne Demokritos'un atomu ne ne Pükür'ün atomu. O bambaşka bir şey. Bambaşka bir şeye dönüşüyor yani. O artık Tanrı ispatın, ilk yaratmanın, yoktan yaratmanın ve sürekli yaratmanın e, modelini garanti eden e, bir e, varlığa dönüşüyor. E, o bakımdan aynı şey olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Bu, bu dönüştürebilmek aslında çok ciddi güçlü bir şey. Burada da biz Vat'a eleştirmiş olduk, yani buradan sanki Vat eleştirisi yapmış olduk. Şimdi, yani çok önemli metinler e, bu dönemde çevriliyor Aristo'dan, Hipokrattan Galen'den, Öplik'ten ve bu metinler, yani bu çeviriler kelam metinlerine dahil olduğunda Artık hiçbir şekilde e, ayrılmayacak bir parça sağlıyor o haline geliyor. Artık bu dönemden itibaren bu eski tartışmalar, eski döneme ait tartışmalar e, artık kelam metinlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta işte 16. yüzyılda ben bir metin üzerinde çalıştım ve Yezade'nin bir metni üzerinde çalıştım. Mesela Müezzade Şubhet-ül-Amer Zenon paradoksunu tartışıyor hareket ve mekan ilişkisini tartışıyor mesela. Antik filozoflara işaret ederek mesela ceveri fert diye, cüz'ülle zilâite diye bir risalesi var. Orada da mesela yani e, pek çok grek filozofuna, ökletle vesair, pek çok atıf yaparak bu konuyu tartışıyor. E, yani bu artık kelamın ayrılmaz bir parçası haline geldi bu disiplin. Bu, bu bilgiler. Evet. Sonra bu girişten sonra yani tercüme faaliyetlerinin etkisini çok vurguluyor tabii. Biraz eleştirel bir şekilde cevap vermiş olduk burada Vata. Evet. Ne demiş? Bunları söyledik. Şimdi ilk temsilcilerine geliyor Vat. Kelamın ilk temsilcileri kimler? Muhteziliğe geçmeden önce, Muhteziliğe öncesinde böyle mütekellim ismini andıran, yani mütekellim ismini yüklenen, kendisinden o şekilde işaret eden bazı kişilerin varlığından bahsediyor. Özellikle bu kelamı Harun-i zamanında, Bermekiler zamanında başlatması ilginç. Bu Bermekilerin sarayında, Yahya el Bermekii sanıyorum, sarayında ciddi tartışmalar yapılıyormuş. Hatta Hişam bin Hakem'dir, Ebul Hüzeynler'dir, bin Amrlardır, falan Nazlamlardır hem Mu'tezili'yi hem de Şii'yi pek çok alimin, önemli ismin, o dönemde Yahya, -Ber, Yahya Bermeki sanıyorum, o Bermeki'lerin sarayında teolojik meseleleri, felsefi meseleleri tartıştıkları söyleniyor. Yani bu e, kelamın doğuşunu bu Harun el-Reşit ve Bermeki'lere de bağlıyor, ona da atıf yapıyor. E, bu, bu, bu dönemde kendine işaret ettiği, a işinde mesela Hişam bin Hakem. Hişam bin Hakem aslında Rafuhi. Nazım'ın Azamla çok e, ciddi ilişkisi var bu şahsın. Zaten kendisine bir fizik fizik teorisi nispet ediliyor. Ben Kelamın Düzenseli kitabında cisimci cisim teorisini Hişam bin Hakem'e nispet etmiştim ve işlemiştim onun üzerinde. Cisimci teoriye. Yani her şeyin cisimlerden oluştuğunu söylüyor. Yani her şeyin ana yapısının cisimler oluşturduğunu söylüyor. İlginç fikirleri, görüşleri var. Eee bin Hakem'in bize ulaşan bir eseri olmasa da e, bu eser yani Mes'lebetayri kitaplarından kendinden nispet eden o geniş görüşler var, ciddi görüşler var. Ne İsham bin Hakem ilk mütekellim olduğu söyleniyor. Sonra Dirad'ın amrı var. Dırar yine aynı şekilde çok önemli bir müellif. Bugün işte kitabı Tahriş yani bugüne ulaştı. Bunun meşhur eseri. E, Dırar'ın vefatı 19.19. Dahici 2. 3. asrın başını görememiş. E, 2. asrın sonunda vefatı. Dırar bin Amr. Dırar pek çok açıdan hem mucizezlerinin hem de ehl oluşumuna tesir etmiş. Önemli bir müellif. Dediğim gibi kitabı ı Tahriş diye bir eseri var bu tahriş. Ben onun üzerine bir kitap tanıtımı yazmıştım. Kitabı tahriş üzerine bakabilirsiniz. İslamın Osmanlı araştırmaları dergisine çıktı birer önce. Oradan bakabilirsiniz. Oldukça ilginç, enteresan bir metin bu metne. Dırar, bunlar geçiş dönemi öncü şahsiyetleri. Dırarla ilgili de çok enteresan görüşler var metinlerde. Ee, yani mesela 6. duyu diye bir şey var. Görüş vardır. Harbin Amr'a nispet ediliyor. Hani malum Allah'a biz ahirette görecek miyiz? Hani Rüyatullah meselesi. Ya da Allah ötede müminlere nasıl görülecek? Bu konuda bir tartışma var. mutezile görülmeyecek diyor. Fakat idrak edilecek bir şekilde. Kalben idrak edilecek. Ya da insanlar onun husurunda olduğunu bilecek diyor. Ehl-i Sünnet Rüyatullah'ın e, naklen vacip aklenirse mümkün olduğunu iddia ediyordu. Burada ararak mesela nispet edin enteresan bir görüş var. Allah diyor ötede beş duyuyla görülmeyecek. Burada mutezileye göz kırpıyor. Ancak diyor altıncı bir duyuyla diyor Allah diyor kendisinin görülmesi için altıncı bir duyu yaratacak. Burada diyor altıncı duyu. El-ha-status, fikri var mesela. Dırar'a nispet edilene enteresan. Yakın zamanda onun üzerine bir şeyler yazdım da. Ee, Optik ile ilgili çalışmada. Oradan hatırlıyorum. Çok e, Mu'tezile, Dırar bin Amr'ın bu fikrini tuhaf bir fikir olarak bulur. El-i de tuhaf bir fikir olarak bulur. Ve ciddi ciddi eleştirir yani bu görüşlerini. Mesela Kesp teorisi konusunda Kesp teorisini Dırar'ın İmam-ı Azam ve bu Hanife'den aldığı, aralarında bir iletişimin, etkileşimin olduğu. Çünkü İmam-ı Azam herhalde yüz e, falan vefat ediyor değil mi? O da yüz Onu görmüş olma ihtimali yüksek. Dırar bin Amr kesb teorisini üretiyor. Yani kesb işte fiilin yaratmak cihetinden Allah'a yapmak kesb ve iktisap cihetinden de kula nispet edilmesi şeklinde bir görüş bu. Kur'an'daki ayetlerden hareketle bu insan fiillerini, özgürlük meselesini çözmek için, insan özgürlüğünün kuldaki, insandaki ilkesini tespit etmek için kesb kavramına icat ettiği söyleniyor. Dırar'a ilgili böyle. Dırar gerçekten önemli bir müellif. Aynı zamanda Dırar'a nispet edilen önemli görüşlerden bir tanesi, ee, şu bu hani el-arad la yappâ fî ya da fî zemânin arazlar çok önemli kelam tabiat-ı felsefesinin en önemli kavram, en önemli cümlelerinden bir tanesi arazlar iki anda daim değildir yani arazlar, arazların süreksizliği fikri, bununla ilgili de ilk görüşü onun söyleniyor söyleniyor tabiat-ı felsefesiyle de doğrudan ilişkisi olan bazı görüşlerde ortaya çıkıyor. Bunlar ara müellifler. Ee, Bişir el-Merisi var. Bişir el-Merisi de özellikle sanıyorum... Bishir bin el-Merisi ile ilgili çok ilginç bir anekdot var burada. Ee, o da yine bu kelamın oluşumuna tesir eden önemli müelliflerden. Bu da ilginç bir anekdot var. Harun Reşit zamanında yaşıyor. Harun Reşit zamanında Bağdat'a gidiyor ve orada diğer bazı kişilerin yanında İmam Şafii ile tanışıyor. Annesinin Şafiiye oğlunu kelamdan vazgeçirmesi için yalvardığı söylenmiştir. Yani bu bişirin annesi İmam Şafiiye gidiyor ve diyor ki oğlumu kelamdan vazgeçirin. Ancak bişir bu konuda oldukça kararlıydı ve Şafii'ye mütekellim olmaya teşvik ediyor. Ama başaramamış sanıyorum. İmam şafii mütekellim yapamamış ama sıkı bir kelam karşıtı yapmış. Böyle bir anekdot var burada. Evet. Sonra Evet. Bu Bişir el-Mereysi'nin Ebu Hanife ile olan hocası Ebu Yusuf'muş mesela. Böyle bir ee, İmam-ı Azam'la da ilişkisi iletişimi var. Muhtemelen bu kelami istidlalî Kerem Akılcılı'nın oradan alıyor Hazret. Son Hüseyin'in Necar var arkadaşlar. Bu da Necar yine ilginç bir şahsiyet. Yanlış hatırlamıyorsam Alnur Zanani ilk dönem kelam fiziğinde 3 kişi üç kişiyi, üç kişiyi işaret ediyor. Hişam bin Hakem, Hüseyin el-Neccar ve bin Amr yani bunlar kelam fizik teorisinin baştan baştan kişiler. Bu da yine böyle mütekellim bir kimliği olan önemli bir şahsiyet, Bişr el-Amerisi'nin talebesi. Onun görüşleriyle ilgili mesela İmam Eş'arî uzunca bir liste veriyor. Çoğu insan fiilleriyle. Ilgili. Çoğu insan fiilleriyle. Ilgili. Mesela o Ahirette Allah'ı görmek için Dırar'ın ortaya attığı 6. duyudan kaçmış. Ancak şöyle bir şey ortaya atmış. Ancak e, göze bilme gücü verilebilir diyerek alternatif bir teklifte bulunmuş. Bu da şunu gösterir Demek ki bu Allah'ın görülmesi meselesi yani bu dönemin önemli tartışma konularından bir tanesi yani Allah'ın ahirette bu yatullah meselesi, görülmesi meselesi. Zaten biliyorsunuz konuştuk mu bilmiyorum. Eş'ari muhtezlerden itizal ettikten sonra hani reddettiği, evvelimde reddettiği görüşlerden bir tanesi Ruhiyetullah. Ben diyor Ruhiyetullah konusunda muhtezliği görüşten döndüm diyor. Halk-ı Kur'an bir tanesi Halk-ı Kur'an. Diğeri de insan fiillerinin yaratılması. Üç, hutbede hatta hutbede e ben diyor, bu üç görüşten döndüm diyor, bu üç görüşü artık savunmuyorum diyor, bunlardan bir tane soru yatırlar. Neden acaba, neden Allah'ın ahirette görülmesi meselesi bu kadar meşgul ediyor insanları? Bir tür mezhep aidiyetiyle alakalı olabilir. Yani bir mezhep bir görüşü savunuyor, diğeri de onu savunuyor. Artık bu tartışma kendinde ne olduğunun ötesinde, belli bir mezhebin varlığını sürdüren, onun ile ilgili bir mesele haline de geliyor olabilir. Evet, burada bazı isimler de veriyor ama ikinci derecede daha önemsiz isimler de veriyor. Onlardan bahsetmeyeceğim. Hafız Ali Fark gibi çok duymadınız isimler büyük ihtimal. Ben bile çoğunu duymadım yani. Şey gibi oldu, şimdi. ben duymadım, siz nereden duyacaksınız falan gibi bir şey oldu. Çok özür diliyorum yani böyle bir anlam, böyle bir anlama sebep verdik. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yani yedinci de yani 7 bölümde kindi ve filozoflar diye bir şey bir başlık var. Şimdi burada bunu da söyledikten sonra burada Vat'ın şöyle bir iddiası var. Diyor ki felasife asla ana akım İslam düşüncesinin bir parçası olmadı. Yani bu Watt biliyorsunuz genel dini düşünce diyordu, genel dini hareket. O Ortodoksi'yi sevmiyor, Ortodoksi'nin İslam'da olduğunu düşünmüyor. Aslında dese Ortodoksi diyecek yani. Hani bu Sünni omurga falan deniyor ya bugün, o dönemde genel dini hareket. Yani Müslümanların çoğunun üzerine ittifak ettiği, e, toplumu yöneten, siyaseti yöneten ana akım düşünce, İslam düşüncesi. Asla bu düşüncenin bir parçası olmadı diyor fedasibe. Niye? Çünkü bunlar Grek düşüncesiyle, Grek felsefesi ve bilimiyle ilgilendikleri için daha ziyade saray çevrelerinde itibar gördüler. Halk üzerinde bir tesirleri olmadı. Yani bu lağza çıkacak halleri yoktu zaten. O yüzden yan bir kanal olarak varlığını e, sürdürdü. Ancak diyor bu felasifenin, e, kindiği ve filozofların İslam düşüncesi üzerine iki noktada etkisi oldu. Bir, Grek fikirlerin, alınmasında ve yayılmasında etkili oldular. Böylece kelamcılar aslında onlardan aldı bu görüşleri. Yani kelamcılar doğrudan Grek fikirleriyle muhatap olmadılar. Aslında bu suyunun suyuyla, yani Grek fikirleriyle muhatap olan filozofların çevirdikleri metinlerle doğrudan muhatap oldular. Mesela işte Nazzam'ın Hişam bin Hakem'den falan aldığı o kimden aldı kim bilir hangi yani mütercimden aldı? bu fikirleri aldı falan söylüyor. Mesela İmam Maturid de Nazım'dan oluyor mesela Aristo'nun görüşlerini ya da işte antik Yunan'da alemin kıdemine inanan kişilerin görüşlerini oradan aldığını söylüyor. Birincisi bu yani Grek fikirlerinin Müslümanlar arasında neşredilmesini sağladılar. Özellikle Reşit Haor Nesih ve Memnun zamanında. İkincisi de Gazali ve talebeleri aracılığıyla etkili oldu diyor. Burayı çok fazla genişletmiyor. Aslında biz İbn Sina'nın Gazali sonrasında ne kadar etkili olduğunu, Hicri 5. asırdan sonra İslam felsefesinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu arada yani bu tercüme faaliyetleriyle Gazali arasında kastediyor aslında bat anladığım kadarıyla. Yani tercüme faaliyetleriyle bu Grek fikirlerinin alınmasına ve yayılmasına katkıda bulundular. Bundan sonra da Gazali e, İbn-i ile karşılaşınca kadar böyle kıyıda köşede kaldılar. Çok da böyle etkili olmadı, ön plan çıkmadı. Bilmiyorum. Bunu e, tabii konuşmak lazım. Bu iki dönem arasında Grik bilim ve felsefesi Sünni ana gövdeden kopanlar tarafından e, geliştirildi. Burada tabii Kindi'den bahsediyor. Kindi'yi biliyorsunuz İbn Niyem'in ifadesiyle Felsefûl Arap, Arapların felsefesi. E, Kindi'nin bir muteziliği olduğunu söylüyor. E, daha doğrusu şöyle söylüyor. Yani Kindi'nin görüşleri, iddiaları incelendiğinde her ne kadar ona biz doğrudan muhtezlidir demesek de niye muhtezli demiyoruz? Çünkü bir kelam e, istidlalini kullanmıyor. Farklı bir istidlal yapısı, yani Grek felsefesinden ile iletişimi daha canlı e, olması bakımından. E, mutezile ona nispetle, kindiye nispetle biraz daha yerel kalıyor. O yüzden ona doğrudan muhtezili demiyor ama diyenler de var biliyorsunuz. O muhtezilelere oldukça yakındı diyor. Yakın olduğuna dair pek çok gösterge var. Mesela Mehmun döneminde gözde olması, mütevekkil devrin kadar, yani mütevekkil dönemine kadar gözde olması, halifelerden ürgü görmesi, Muhtasım'ın oğluna hocalık yapması falan. Mesela eserlerini yazdığı başlıklara da bakarsak aşağı yukarı o dönemde Muhtasım'ın ilgilendiği görüşler. Mesela atomla, cevherle, cisimle, tabiatla, mahiyette falan, insan fiilleri falan ilgileniyor. Eee Yine e, tabi vahiy bir realite olarak kabul ediyor. O bakımdan da Muhtizli'ye daha da yakın tam bir filozof diyemiyoruz bu sebeple. Bütün bunlardan hareketle Kindi hakkında bakın görüşü şu e, bu gerçeklerden hareketle Kindi'nin o sıralarda kendi nesli ve önceki nesil ile aynı söylem evreninde hareket ettiği açıktır. Yani Muhtezile kelamcıları neyle ilgileniyorsa o da aynı şeyle ilgilendi, aynı meseleyle, aynı problemle ilgilendi ama birebir muhtezile istiklalini kullandığını söyleyemeyiz. O daha farklı bir yöntem, daha çok akıl ve felsefeyi ya da din ve felsefeyi ulaştırmaya çalışan bir yöntemi geliştirdiğini söylüyor. Ancak geniş ilgileri onu mütekellimunun takibi hazırlıklı olmadıkları söylem evreninin dışına götürmüştür. Mu'tezililer bile ona ihmal etmiş ve görüşlerini asla açıkça tartışmamıştır. Bu sebeple Eşvali'nin Mu'tezile merkezde makalatında ona dair hiçbir bilgi yoktur. Gerçekten ya. Mesela Makalatül İslami'yle kindiye dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ancak mesela İbn-i'nin İbn dediğim sonra ciddi ciddi hayranlığını belirtiyor. Evet. Şimdi, evet. Bu yedinci bölüm bu şekilde mi arkadaşlar? Oo bir saat olmuş. Allahım soldu şimdi. Nasıl gidiyor? Şöyle bir döneyim bakayım. Ee, arkadaşlar nasıl gidiyor? Takip edebiliyor muyuz? 18 kişi var. Allah bereket versin burada dinleyen. Belki YouTube'dan dinleyenler de vardır, takip edenler de vardır. <gülüyor> Buraya kadar olan kısmı takip edebildik mi? İyi gidiyor Salih'a. Hadi bakalım. Biliyorsunuz hoca böyle bir soru sorduğunda cevap vermek farz-ı kifayedir arkadaşlar. En az bir kişinin cevap vermesi lazım. Tamam? Ee, yani öyle. Onu söyleyeyim. Evet, zaten böyle kameralar da kapalı hepsi. Kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum yani bazen. Zeynep de iyi demiş. Allah razı olsun sağ ee, Şimdi arkadaşlar... Bir iki bir şey daha söyleyeyim o zaman, bir beş dakika, on dakika daha belki devam edebiliriz. Bu sekizinci bölümde de, aslında birinci bölümde, yani yedinci bölüm anlatırken sekizinci bölümde de atıf yaptım kısmen. Şimdi bu sekizinci bölümde yaptığı şey şu, kitap üzerinden takip ediyoruz, güzel. Bugün ama kitabı açtım Sümeyye, yani Allah ıslah etsin beni ıslah derken asla teorisi geldi artık. o yüzden bile Şimdi bu e, içindekiler kısmını açtım da büyük resmi göreyim diye böyle kelamcıyız ya biz. Böyle büyük resme odaklanıyoruz. Yani bütünü görmeyince küçük tikelleri, küçükleri göremiyorum ben. Evet. <gülüyor> Muhammed tamam. Şimdi arkadaşlar bu sekizinci bölümde Muhtezililiğin doğuşu, genelliğini, düşüncenin eleştirisi, Muhtezli isminin anlamı, Basra'da Basra ve Bağdat Muhtezlisi falan, falan Şimdi bir iki yer var, onu konuşmam lazım belki. Şimdi bu 317'de Muhtezliiliğin doğuşu kısmında, biliyorsunuz Muhtezliğe batının çok ciddi bir etkisi, şey, ilgisi var arkadaşlar. Çok ciddi bir ilgisi var, hala var bu ilgi. Çünkü bunu hatta Vat da belirtiyor. Bunlar çünkü çok liberal düşünürler olarak görülüyorlar. Yani e, liberal düşünürler, böyle serbest düşünürler, eleştirer düşünürler, hatta hatta aydınlanmacı, ya doğru duydunuz, aydınlanmacı düşünürler olarak e, görülüyor muhtezirle. Oysa ki öyle değil. Hatta aynı kanaatte yani onların hiç de diyor öyle aydınlanmacı falan oldu yok diyor yani. Ama böyle bir algı var. Ee, batı'da hala var. Mesela işte benim baş şu an. Okuyorum ara ara. Notlarımı alıyorum. Herkese de öneririm. Hani bu Şimitken'in İslam Kelamı kitabı arkadaşlar. Oxford'dan çıkan küreden çevrilen kitap. Orada mesela e, belki en geniş bölüm yani hakkında en çok yazılan mezhep tabii e, Mutezile yani. Mutezile üzerine çok ciddi çalışmaları var. Mutezile Manuscript Project diye bir projeyi 15 yıldır yürütüyorlar batıda. Ve müthiş eserler yayınladılar yani. Bu Abraham Filkoviç diye bir oryantalistin Rusya'daki arşivi çıktı. Oradan onlarca eser. Karayi, Ablucappalar'ın Ablu Zeydi ve Karayi talebelerine ait pek çok eser yazma bulunduğu, hepsi yayınlandı yani neredeyse. Yine Yemen'de kütüphanelerden pek çok eser bulundu ve yayınlandı. Yayınlanıyor, yayınlanmaya da devam ediyor. Yani bütün bunlar, yani bizim Muhtizile ile ilgili algımızı değiştirecek boyutlarda, neredeyse 13. asra kadar arkadaşlar, böyle tek tek şahıslar üzerinden mutezile mezhebini takip edebiliyoruz mesela işte 10 12. asırda rassaslar falan var. Üzerinde şimdi Türkiye'de doktora tezleri falan yapılıyor. Rassaslar var, muhtarifiyye, kelamlar arasındaki tartışmalar var. Sonra Zeidî kelam düşüncesi, hatta Şii kelam üzerinde de mutezilelerin alınması falan falan. Yani Mutezile öyle hani Matın belirttiği gibi 12., 13. yani Matın Bedir gibi öyle işte bu Gümüş Çağ'dan sonra, yani Cübbarilerden sonra bitmiş, tükenmiş, kadilerle beraber bitmiş, tükenmiş, 5. 6. asırda bitmiş bir mezhep değil yani. 13. asrına kadar bizzat güçlü şahıslar üzerinden mutezile devam ediyor. Yani. İbn-i var ya, kaçın 12. 11. asırda bir kere. Koskocaman eseri var. Rassaslı kaç tane resalesi var? bu kitapta pek çok başka isim de var. yani. O yüzden yani burada Batı'nın tabii üzerinde durduğu Murtizile çok yani ilkel dönem, çok erken dönem, erken ve, e, ve Murtizile düşüncesine ait oldukça gelişmiş, yani ileriye doğru gelişmiş fikirleri imkanı verebilecek ancak kendini çok hani e, daha <gülüyor> az gelişmiş bir döneme işaret ediyor. Ve bitmiş falan değil. Muhtezile, ben bir ara tweet atmıştım bununla ilgili. Muhtezile ölmedi, içimizde yaşıyor diye. Eleştirilmişti, eleştirenler olmuştu falan. İstesek de istemesek de arkadaşlar. Muhtezile düşüncesi <gülüyor> oldukça uzun bir süre varlığını orada burada sürdürüyor. İstesek de istenesek de. güçlü temsilcileri var. Yani Osmanlı'da herhalde zemahşeri etkisini bilmeyen yoktur yani. Onu söyleyeyim sadece. Mesela. Şimdi üzerine şerh yazmayan, atıf yapmayan yok yani Zemahşehir'in. E, bu da bir etki sonuçta. Şimdi e, burada Mu'tizli'nin doğuşu. E, doğuşu ile ilgili şöyle bir anekdot var burada arkadaşlar. Evet. Tabii ki, tabii ki tanımlıyorlar. Tanımlama zorlar mı? E, şimdi Biliyorsunuz bu Hasan el-Basri, doğuşu ile ilgili Hasan el-Basri'den yapılan bir anekdot var. Hani Kadı'l-Tezeli anne vasıl. Şimdi bu rivayeti sorguluyor. Eee Vat Şehristan'da geçiyor bu. Zaten Şehristani arkadaşlar Batıların Batı, Batı diline ilk çevrilen mesnevi tarih kitabı bildiğim kadarıyla Şehristani'nin El-Mülüler ve Nihale. Onlar için en önemli kaynaklardan bir tanesi oryantalist açısından. Yine Bağdadi de ee, bu vasılı atıf yapıyor. Yani bu kişinin vasıl olduğunu söylüyor. Hani Hasan-ı Bast'ın me meclisinde çıkıntılık yapıp Hasan-ı Basri'ye soru soruluyor ya, Mürteki bir kebire nerede? Ee, vasıl çıkıyor diyor ki, Mürteki bir kebire, el menzile beynel menzile teinde. Yani cehennemde ama kafir gibi azap görmüyor. Müşrik gibi azap görmüyor diyor. Bunun üzerine Hasan-ı Basri onu huzurundan uzaklaştırıyor ya da bunun üzerine vasıl uzaklaşıyor ve arkasının Vâsıl'a farklı rivayetler var burada. ''Gadiyah anne Vâsıl'' diyor. Bu kişinin vasıl değil de mesela Amr bin Ubeyd olabileceğini de söylüyor. Yani farklı eserlerde farklı kimselerin bu olayla ilintilendirildiği ifade ediliyor. Yani vasıl değil Amr bin Ubeyd olduğu. Hatta i̇bn Hallikan'da şöyle bir bilgi var bununla ilgili. Amr ve diğerleri Hasan'dan ayrıldılar, ancak ama olan Katade onların yanına gitti ve Hasan'ın meclisinde olmadıklarını anlayınca bu ismi ortaya çıkaran sözü söyledi." Hatta Katade diyor yani, İtizal ismini onlara veriyor. Böyle bir e, rivayetle ilgili böyle bir eleştiri var. Şimdi Mutezle isminin anlamı üzerinde duruyor biraz, ben de bununla bitirebilirim bu oturumu. Bunun mesela Ignaz Goldziher 326 Münzevi zahitlerden hani mutezle itizal eden uzlet yani ayrılan inzivaya çekilen öyle bir görüş var. Oradan geldiğini iddia edenler var. Ee, sonra Carlo malino bu Nallino arkadaşlar İstamas şüphesine Encyclopedia of Islam'a mutezle maddesini yazan kişi Nallino. E, Goldziher'in Goldziher'in bu görüşünü eleştiriyor. Ona göre Mu'tez'de ciddi bir siyasi, dini mesele olan fasığın durumu hakkında her iki zıt hizbe katılmayarak tarafsız kalmak anlamına gelir. Evet. Yani itizal demek aslında tarafsız kalmak demektir. Yani ne harici olan ne de Ortodoks yani Sünni olan ya da Ehli Hadis olan anlamına gelir diyor. Ama her halükarda bu itizal ilk dönemde çok olumsuz bir ifade yani ee, ifade olarak ortaya çıkıyor. Eğer Hasan'ı nispet edersek bu hani or Sünni Ortodoksiden, hadi öyle demeyelim hoş olmadı, Sünnilikten ya da Vat'ın tabiriyle genel dini hareketten ayrılan bir zümreyi ifade ediyor. Bu kendinde iyi bir şey değil, kötü bir şey. Ancak daha sonraları Muhtizide Muhtezile kendine böyle demiyor zaten. İlk dönemde. Kendine ehliye tevhid ve adil diyorlar. Tevhid ve adalet savunucuları diyorlar. Ancak daha sonra Muhtezile bu ismi benimsiyor. Yani mutezile ismini benimsiyor. Fakat onlar bu ismi benimsediklerinde e, içeriğini şöyle değiştiriyorlar. Yani yanlıştan itizal eden, yanlıştan ayrılan anlamında değiştiriyorlar. Yani... Haktan sapan, sapıtan değil de e, hakka sapan, hakka dönen anlamında kullanıyorlar. Nitekim işte Tabakatul Muhtezile diye Kabe'nin falan eserleri var yani. Bu da kendinde benimsediğini gösteriyor, bu ismin benimsediklerini gösteriyor zaman içinde. Ama ilk başta Muhtezile ismi e, olumsuz bir çağrışma ve kullanıma sahip. E, arkadaşlar bu Montgomery Watt'ın girişte biliyorsunuz dört ilkesi vardı. Yani ben diyordu bu kitapta ki araştırmalarımı bu dört ilkiye göre yapacağım. Bunlardan bir tanesi de bu mezheplerin isimleriyle alakalıydı. Yani mezheplerin isimleri ne anlama geliyor? Davat burada şunu da dikkate alıyor. Yani mezheplerin isimleri bile canlı. Dönemden döneme değişebiliyor. Mesela cehmiye aslında zındık demek. Yani bizim aklımıza şu an cehmiye denince böyle cebri fikirleri olan biri gibi ama ilk dönemde cehmi zındık demek kafir demek yani harika Kur'an'ı savunan kişi demek mesela gibi yani bu mezheplerin dirilmelerine çok önem veriyordu vat burada da bu hassasiyetini biz görüyoruz yani yine başka bir yani muhtezi ismi nereden kaynaklanıyor ee, Hz Ali konusunda tarafsız kalanlar anlamına da geliyormuş ilk dönemde. O kimselere de mesela Mu'tezile adı verilmiş. Ama bu da aslında bizim daha sonradan takip ettiğimiz Mu'tezile mezhebiyle doğrudan ilintili değil. Bu görüşleri ortaya koyuyor ama Batın buradaki fikri daha ziyade Nallino gibi. Yani sünnilikten ayrılan demek, haricilerden ayrılan demek. Yani ve bu grup o dönemde daha etkili olduğu için, böyle daha toplumu sardığı ve kuşattığı için itizal son derece olumsuz bir anlam içeriyor. Ve onların yaptıkları faaliyet de yani kelam faaliyeti olarak görülüyor. Daha ziyade daha sert, daha nasıl diyeyim, daha seviyeli bir kelam faaliyeti olarak, daha rasyonel bir kelam faaliyeti olarak görüldüğü için bir süre sonra mütekellimle mutezde iç içe de giriyor o yüzden mutezileye yönelikten eleştiriler ya da ön yargı eee alakalıdır yani kelamla da alakalıdır. Eee Joseph Funes kelamın doğuşuyla mutezilenin doğuşunu bir araya getirir. Mutezilenin hikayesiyle kelamın hikayesini birlikte başlatır yani. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum. Burada Basra ve Bağdat ekollerine göre münketlerden bahsediyor uzun uzadıya. Sonra ilkelerinden bahsediyor. Mutez'in ilkelerinden bahsediyor. Malumunuz zaten bu ilkeler. Burada üç önemsiz ilkeyi önce sayıyor. Vâd-ı Vâid, El-Menzile Beynel-Menzile-Teyn ve en ı bil Bil-Marûf, Nehyan-el-Münker ilkesinden bahsediyor. Bu Gerçekten de diğerlerinin nispetle daha az önemli ilkeler bunlar. Çünkü mutezilerin iki ilkesi var aslında, beş ilkesi değil, adalet, tevhid ve adalet. Tevhid, Allah'la ilgili, Allah tasavvuru ile ilgili. Adalet, Allah ve insan arasında. Allah ve Allah'ın insanla ilişkisi. Biz mutezilerin tevhid görüşünden onların Allah hakkındaki tasavvurlarını anlıyoruz. Adalet görüşünden de o Allah'ın insanla olan, insan dışındaki diğer varlıklar olan ilişkilerini görüyoruz. Ee, sabrınızı zorlamak istemiyorum ama ben de böyle yalancı şeye döndüm. Hep böyle 5 dakika önce, 10 dakika sonra bitireceğim gibi deyip bitirmiyorum hiç. Var mı bir 5 dakika, 5 dakika. Utana sıkıl bir 5 dakika daha istiyorum sizden ama arkadaşlar bir iki bir şey daha söyleyeceğim burada. Ama önemli şeyler söyleyeceğim. Gerçekten değecek yani önemli şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra sorular da olursa bir 10 15 dakikada uzatırız. Bir iki bir şey daha söyleyeyim. Evet, müsaade ediyor musunuz? Bakın şimdi size soru sordum. Bir kişinin cevap vermesi lazım. Tamam. Heh, bir kişi, fazlalık hayal kırıklığı. Hoca e, zoom'da soru sorduğunda bir kişinin mutlaka cevap vermesi lazım. Heh, tamam. Bir kişi. İki kişi, Allah razı olsun. Beklediğimin de ötesinde yani iki kişi, üç kişi cevapladı. Şimdi e, burada Mesela adalet ilkesiyle alakalı, yani tanrı insan ilişkisi bağlamında hangi tartışmalar var? Mesela insan fiilleri burada tartışılıyor ki oldukça zengin yani. Muhteşemlerin bu konuda ortaya attığı görüşler, fikirler ilk dönemde oldukça zengin, müthiş, müthiş fikirler, müthiş bir zenginlik var. Yani bu konuyu oldukça ayrıntılı ve farklı, böyle dipten, temelden tartışmışlar, kavramsal boyutta tartışmışlar ve amaçları insana bir özgürlük alanı açmak yani insan, ins yani insanı öldürmemek yani insanın sorumluluğunu ve özgürlüğünü ahlaki e, pozisyonunu savunmak yani kesinlikle. Eee tabii bu yani bu iç iç dünyada yapılan bir tartışma dönemde, dış dünyada değil. Çünkü haricilerle işte ehli hadisle, ondan sonra kaderilerle e, yapılan tartışmalar bunlar. Onların neticesinde ortaya konulan birikim. Yani biz klasik bir metinde bir cümleyi okuduğumuzda o cümlenin aslında bir kıyas cümlesi olarak onu okumamız lazım. Yani kıyasın bir sonuç cümlesi olarak onu okumamız lazım. Ve oradan bakarak şöyle gitmemiz lazım. Diyelim mesela kul cool fiilini harikadır dedi mu Şimdi o bir matlop yani sonuç cümlesi. Onun öncülleri var. Tam öncülleri var. O öncüllerin karşıt öncülleri var. Yani karşı olduğu başka öncüller var yani buradan geriye doğru giderek yani o tartışma evrenini ortaya çıkartmamız öğretmemiz lazım. böyle bakıldığında buradan bakıldığında çok renkli, farklı, canlı bir tartışma uzayının olduğunu görüyoruz biz o dönemde. Mesela burada Nayberg'in bu tezle maddesini yazan Nayberg miydi ya? Şimdi tereddüt Biraz önce dedim. İnşallah doğru söylemişimdir. Söylemesem bile ne olacak yani? Şimdi önceleri, şöyle diyor mesela Naibak, önceleri saf bir hakikat sevgisinden, kendi paradokslarına çözümler üreten, öneren ve bu sayede büyük sistemler kuran aydınlanmış filozoflar olarak görülürken, Şimdi şu basit gerçek sayesinde kendi dönemlerinin büyük manevi sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan kelamcıları kaydetmek zorundayız. Yani şunu diyor Neiberg, biz diyor bunları filozof olarak görüyorduk, oysa diyor bunlar filozof değillermiş. Bunlar kendi çağının teolojik sorunlarına, manevi sorunlarına, ahlaki sorunlarına çözüm üreten kelamcılarmış, diyor. Ee, yani bu da Batı'da, yani ile ilgili bir algı değişiminin olduğunu gösteriyor. Yine bu adaletle ilgili, yine insan fiillerinin analizi ayrı. Ben şimdi okurken bu batı tekrar buradan, şu enteresan şeyler fark ettim. Yaptığım çalışmalarda buraya alıntı atıf yapacağım yani. Okurken hiç anlamamışım. Çevirirken gerçekten insan hiçbir şey anlamıyor. Yani bir metni çevirmek kesinlikle anlamak değil. Onu böyle da Anlatmak ve daha ötesinde tartışmak daha mühim, daha önemli. Sonra tevit teorisi arkadaşlar ürettiler. burada. tabii bunlar üzerinde böyle çok ayrıntılı durabilir. Tevitle ilgili benim çalışmalarım var, biliyorsunuz. Tevit teorisini ortaya koyuyorlar ki gerçekten çok ciddi bir, yani içinde yapılan tartışmalar ayrıca anlatmak lazım yani erken dönemde. Kötülük problemini tartışıyorlar adalet ilkesi bağlamında. Burada çok enteresan şeyler var. Mesela çocukların vahşi hayvanların acı çekmesi konusunu. Çok özür dilerim. Burada çok ilginç bir anekdot var. Onu aktarmak istiyorum. Arkadaşlar 362. sayfada. Mesela sistematik bir düşünce nasıl oluyor? Bunu örneklemesi bakımından çok mühim. Yani her konuya cevap vermeye çalışıyorlar. Mesela acı çeken hayvanlar, acı çeken hayvanlar konusunda genel muhteziliği görüş şu. Acı çeken hayvanlar konusunda genel muhteziliği görüş şu. Bu kötülük probleminin altında tartışıyorlar bunu. Tamam, tanrı iyi, metafizik anlamda kötülük yok. Fakat evrende olgusal bir kötülük var. Yani bir e, realist olmak durumundayız. E, evrende acı var. Ee, mesela acı çeken hayvanlar var. E bunlar ne olacak yani? Allah evrende bu acı çeken hayvanlara ötede bir mükafat verecek mi yani? Şimdi adalet ilkesi, adalet ilkesinin altında bu bile tartışılıyor. Bırakın insanı mesela bir yırtıcı hayvan başka bir yırtıcı hayvanı öldürdü. Bir yırtıcı hayvan başka bir yırtıcı hayvanı öldürdü. E bu öldürülen hayvan ötede acaba bu zulme karşı ötede bir ivaz elde edecek mi? Bunu bile tartışıyorlar adamlar erken dönemde. Çok ilginç görüşler var burada. Biraz da magazin olsun diye size söyleyeceğim. Ee, evet, onlar da, Allah onlara da bir tazminat verecek, ötede bir ivaz verecek. Hayvanların yüklendikleri bir sorumluluk yok ve böylece ebedi bir cezaya çarptırılamazlar. Bazı kelamcilere göre onların zararlarının karşılandığını bilebiliriz. Ancak bunun nasıl yapıldığını, dünyada mı yoksa başka bir yerde mi gerçekleştiğini ise bilemezdik. yani bir grupta şöyle diyor. Otlayan hayvanlar, cennetin en iyi meralarında ebedi bir zevk verilecek. Bunu söylemeye cüret ettiler diyor. Yani böyle evcil hayvanlar, otlayan hayvanlar, onlar da cennete girecek ve cennete, o otlama hadisesine cenneti devam edecekler. Yırtıcı hayvanların durumu ise daha zor. Yani insanın bu otlayan hayvan olası geliyor yani burada. Direkt oraya gidiyorlar. Yırtıcı hayvanların durumu ise daha zor. Bir görüşte onların bir tür ara yer olan bekleme yerinde birbirlerine intikamlarını alacakları ileri sürdü. Mesela yırtıcı hayvanlar nereye gidecek? Onlar da elmenizden beynenizden zetine gidecek diyenler var ve orada birbirlerine intikamlarını alacaklarmış. Mesela yırtan hayvan yırtılan hayvandan şeyini alacak, intikamını alacak yani orada. Kurt, yani kuzu, kuzu koyunda kuzu kurttan intikamını orada alacak çok daha ilginci var. Yani daha fazlası yok mu derseniz daha fazlası da var. Mesela Cafer bin Harb ile iskafiye göre yırtıcı hayvanlar acıları karşılandıktan sonra kafirler ve günahkarlara ceza için cehenneme gönderilecek. Ancak orada yani yani yırtıcı hayvanlar şunu demek istiyor. Bu da kötü bir çeviri olmuş. Bu nasıl bir çeviri Kim çevirdi arkadaş? Bunu? Bu yanlışlık olmuş. Acıları karşıladıktan sonra kafirlere ve günahkarlara ceza için cehenneme gönderilecek. Ancak orada acı çekmeyecekler. Yani bu yırtıcı hayvanlar e, yaptıklarının bedelini elmenzile, beynelmenzile teyinde ödedikten sonra cehennemde zalimlere, kafirlere eziyet verecekler. Ancak kendileri orada e, şey yapmayacak yani eziyet görmeyecek. Acı çekmeyecekler yani. Böyle enteresan şeyler. Ee, çocukların mı hayvanların acı çekmesine dair ilginç görüşler var burada. Kitaptan okursunuz arkadaşlar. Şunun için söylüyorum bunları. Yani biraz böyle hani ilginç şeyler olduğu için. Daha önce de ben bunu Twitter'da paylaşmıştım. Çok ilginç yani. Kelam düşüncesinin en ilginç görüşlerinden bir tanesi. Evet Halil, aynen öyle. Tabii. Ee, bunun hatta Wat Hristiyan teolojisinde de böyle tartışmaların olduğunu söylüyor. Yani hayvanların eziyet görmesi dünyada ne olacak? Çünkü Tanrı mutlak adil. Yani her canlı ötede bunun karşılığını alacak. Sadece insan değil. Burada tartışılan hayvanlar yani, deliler. Bu da var yani şimdilik hayvanlar, deliler. Bir de ergenlik çağına gelmiyor. Çocukların durumu ötede ne olacak yani? Zulma uğrayan çocukların durumu ötede ne olacak? yani Kötülük problemi bağlamında. Bunlar da tartışılıyor. Bu adaletin bir alt çubesi olarak tartışılıyor. Son olarak tevhidde de Biliyorsunuz, tevhid konusunda Muhtezilerin görüşleri, arkadaşlar, soluk bir tanrıdan soyuta geçiş noktasında çok önemli. Ee, yani e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de teşbih e, fikri hakim. Orada tanrı da böyle kişisel bir tanrı, insani sıfatlarla bezenmiş bir tanrı anlayışı, güçlü bir tanrı anlayışı var. Muhteziler buna karşı. Mutezile, yani sıfatlara <gülüyor> sıfatlar konusunda nominalistik. Yani realistik değil, yani sıfatların hariçte bir gerçekliği olduğunu kabul etmiyor. Bunlar Allah'ın iteriyen isimlerden ibaret. Hepsi bir. Yani e, o bakımdan bunlar zatın dışında sıfatların bir etkinliğe faaliyeti olmadığını iddia ediyorlar. Burada üç tane fiil, üç tane sıfat var. Evrenle ilişkisi bakımından daha aktif yani fiili sıfatlar. İrade sıfatı, yaratma sıfatı ve fiil sıfatı. Bunlar da zaten sıfat değil. Bunlar aktif hale geldiğinde, yani Allah'ın zatından koptuklarında, ayrıldıklarında bunlar yaratılmış hale geliyorlar. O yüzden halk Kur'an, yani Kur'an onlara göre mahluk yani, şey kelam sıfatı onlara göre mahluk. <gülüyor> Özür dilerim, şey dedim. Kelam, irade ve fiil sıfatı, yani yaratma sıfatı. Bunlar fiili sıfatlar Mu'tezliğe göre ve bunların bir kökü yok. Yani bunlar Tanrı'da maharsız olarak bulunuyorlar. Şimdi neyse, şeylere girmeyeyim şimdi son dakikada böyle, bir buçuk saat olmuş zaten. Oh, 20 geçe olmuş. Ne kadar hızlı geçecek bu zaman. Yani bu Allah'ın sıfatları konusunda da tezile, teşbihten tenzihe geçiş noktasında bir Tanrı tasavvuru oluşturma noktasında ciddi e, görüşler ortaya koyuyorlar. Biliyorsunuz onlar sıfatları konusunda daha çok selbi, filozoflarda olduğu gibi selbi. Yani sıfatları bilmenin ancak zıdlarını bilmekle mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Ee, sıfatları ne kadar zatın dışında varlıkları yoksa da biz o sıfatlar hakkındaki bilgimiz ancak onların zıtları hakkındaki bilgimiz. Yani Allah alimdir demek, Allah'ın cahil olmadığını bilmek demek. Allah e, kadirdin, kadirdir demek, Allah aciz değildir demek. Yani biz ancak böyle teoloji yapabiliriz, Allah hakkında konuşabiliriz diyorlar. Yani çünkü... Müspet anlamda Allah hakkında konuşamayız. selb ve tenzih anlamında Allah hakkında Diyorlar. Evet. Sıfatlar konusu da böyle efendim. Bitirdik. Bu kadar. Oh! Hamdolsun. Şimdi yani iki hafta sonra belki haftaya bilmiyorum. Bakacağız onun tarihini belirleyeceğiz. Bir son oturum daha yapacağız arkadaşlar. Tabi sünnilikten bahsetmesek bu iş eksik kalır. Sünniliğin zaferini anlatalım. Şöyle bir sünni olaraktan e, şöyle taşlandıralım yani. Neyberg yazmış değil mi? Mutezla maddesini. Tamam. Nalino'yla yazmış ya da, da acaba. O da bir yerlere bir şey yazmıştır sanırım. Evet. Neyberg yazmış arkadaşlar. Mutezla maddesini. Teşekkür ederim Rüveyda. Arkadaşlar <gülüyor> Sünnilikle bitireceğiz bu işi. Benim şimdiki söyleyeceklerim bunlar kusura bakmayın. Biraz uzattım. Uzatmayacağım dediğim yine uzattım öyle uzattık uzattık buraya kadar geldik. Evet var mı şimdi aranızda e, soru sormak isteyen? İlla mecbur da değilsiniz yani yorum da olabilir, görüşte bildirebilirsiniz. Ara ara zaten görüşlerinizi buradan takip ettim. Mecbur da değilsiniz, mecbur da hissetmeyin kendinizi ama varsa bir e, şöyle bir uçak kadar devam edelim yani isterseniz. Ee, yok be evet. Fatma Zehra daha sizin yazılarınız okuyacağım yani gidip çay molası verip sonra döneceğim. Hiç. Hocanın işi biter mi? 24 saatte. Evet. Şimdi var mı arkadaşlar başka ee, yani sizin tespit ettiğiniz şeyler, ee, görüşler, konular okurken tespit ettiğiniz ok ben şimdi tabii okuduğunuzu düşünüyorum yani şimdi ben okuyorum. Sizin okuduğunuzu düşünüyorum yani okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hüsnü zannediyorum. Ee, yani bir kişi okumuşsa yani benim beklentim gerçekleşmiş demektir. Ee, bu arada okurken yani böyle tespit ettiğiniz şeyler olursa kitapta yani çeviriyle ilgili ben çeviren arkadaşa iletirim yani. Böyle, o da bir sonraki baskıda düzeltir. Tamam Evet. Yok sanıyorum. Var mı? Yok. Tamam. O zaman Hümeyra kapatalım oturumu. Yani. Evet. Abdullah Hoca böyle tahrik ediyordu. Birkaç soru alıyordu. Kesin ama. Şimdi Abdullah Hoca yok. Alamadık bu soruları. Yorumları. Tamam. Ee, arkadaşlar. O zaman bir sonraki oturumda görüşelim, bitirelim şu dersi. İyi oldu. Bir kelam tarihi okuması yaptık yani. Yani bir, bir kelam tarihi oldu yani böyle lisans dersi gibi oldu yani. Sekiz hafta. Yoğun gerçekten. Benim için iyi oldu. inşallah sizin için de iyi olmuştur. O halde herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Bir sonraki oturumda sünnilikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.